şükür. Ya, ya onları biliyorsan gizlendir. söyleyip durmayın Dur ya. Biliyoruz abi. Biz turun aramızı atarız. Ama kesinlikle tarif edici şey şeylere girmiyoruz. Tamam. tamam. tamam. Abi burada bagaj durup oturalım ya. Asker polis bizim dostumuz, Asker, polis, bizim dostumuz. <gülüyor>